Sakin olacaksın. Kucağından bırakmak yok. Tamam. Atmak yok. Atmak yok. Tamam. Uzat ellerini. Anne. <gülüyor> Anne. Anne. Anne. Anne. Bunun adı bulut. Teşekkür <gülüyor> çok, evet. <gülüyor> <Sen> çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> anne. Anne çok küçük. Anne çok minik. Ben yeni sütten kesildi. sus yani, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Teyze pas oyunu arabada.